Karasal konularda iyi gidecek bu haftanın falan dedim ama He. gitmedi. Bilemedim. <gülüyor> Bilemedin. Ben şöyle, bilemedim değil. değil. Ben şey yaparım, dava açarım sana yani. Hayda. E Tabii abi böyle dedin, dediğin gibi olmadı falan derim ben. Burcu abi bu, bu sal gibi yani inanma. Abi Burcu değil. Ve orada en iyisi şey, ee, şey yapacaksın. Fon yatırımı yapacaksın. Gel yani fon. Fon, yatırım fon yatırımı. Evet, işte var. Demir reklamlarda vardı. Fon bulucu var mesela. Evet. An, anlatmıştım ya geçenlerde fon bulucu evet evet böyle yatır, yatırım yatırım yapacak bir tane fon bulacaksın o tana evet. yatırım yapacaksın öyle yapacaksın nasıl yani işte çok basit e, geçenlerde bahsetmiştim bu evet. şimdi şöyle bir şey var fon bulucu diye bir şey var ha, fon bulucu evet, evet e, birçok böyle yatırım fonuna seni yönlendiriyor ee, ve bizim anlattığımız günden bugüne bayağı da böyle bir değişiklik olmuş. Yıl sonu hedefleri 150 milyon liralık yatırıma 3 ay önce ulaşmışlar. Yıl sonu hedefine şimdiden ulaşmışlar. Evet, şimdiden ulaşmışlar. 42 girişimi fonlamışlar. İşte hani bu oluyor ya mesela bir uygulama bulunuyor, bir uygulama yapılıyor. O uygulamaya fon bulunuyor mesela. Mesela evet birileri giriyor oradan fon arıyor. İşte, ha, yatırım turuna çıktı deniyor. Evet. Kendine fon buldu deniyor. İşte o fonu kim veriyor? Aslında sen ben de fonlayabiliyoruz evet, o o. uygulamaları. İşte fon bulucu aslında buna yarıyor. Buna yarıyor. Şimdi, ee, şimdi yeni mesela şey şöyle e, bereketin finansmanı sloganıyla tarımsal üretimin finansmanı e, açılımı FOMTAR'ı başlatmışlar. F FOMTAR. Evet ismi bu FOMTAR. E, şöyle 3 ana konuda e, gelecek vadeden ihracat potansiyeli bulunan ve yüksek kazanç sağlayabilecek girişim şirketlerine yatırım yapılabiliyormuş. Yani bu konular neymiş ya? Bu yatırımcılık konusunu son bulucuyla öğreneceğim ha bende. İşte e, zaten bu yeni nesil dedikleri o. Mesela tarımsal üretim ve üretim teknolojileri. işte evet. İşte et süt üretimi üretim teknolojileri. Tamam. Su sıvı gıda üretimi üretim teknolojileri. Bu konulara yatırım yapacak girişim sermayesi yatırım fonu kurmuşlar. Hatta bir hafta içinde 200 milyona yakın da ön talep toplamışlar. Tarım hayvancılık ve ...suyun önemini tüm yatırımlar kavramış ve ön talepte mi bulunmuşlar? Ee, ama zaten onu kavramak için de Aa, çok güzel. böyle çok zeki olmaya gerek yok. Ama ne güzel yok. yani Yani tarımın, gıdanın çok mühim olduğunu, çok önemli olduğunu anlamıyor muyuz? Ee, yatırımın geleceği bu. Ee, i̇şte bu aslında e, gerçekten de önemli e fonbulucu.com'a girdiğiniz vakit sevgili dinleyiciler oradan e, çok net bir şekilde e, görebiliyorsunuz. E, bu arada Fontar yatırım sisteminin ilk fonlamasını yapmışlar. E, mis kuşkonmazı biliyorsun değil mi? Kuşkonmaz var. abi seviyorum. E, Sen bu arada çok seviyorsun Bayılırım onu. Yani. E işte bu e, kuşkonmazla ilgili ee, ...mesela bir tarım girişimi var... Evet. E, ...Sparga ismi... ...fonlama açıldıktan sonra 10 gün içinde kapanmış... ...yüzde 400 talep gelmiş... ...400 dönüm için e, bir kampanya yapılmış... Ona fon bulunmuş. Şimdi o 4000 dönüme Aa, e, çıkacakmış. Dolayısıyla 4000 dönümde kuşkonmaz üretimi yapacakmış bu girişim. insanlarda bunu fonlamışlar. Allah harikaymış ya. Şimdi gıdanın tarımın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Herkesin ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu pandemi döneminde çok daha iyi çok net bir şekilde anladık bütün dünyada. Dolayısıyla bu yönde yapılan e, yatırımların da geleceğinin olduğunu hep söylüyoruz ya verimli topraklarımız evet. var akılcı tarım yapmak lazım işte o akılcı tarım e, uygulamaları ile ilgili yapılan işlere yatırım sağlıyorlar ama sadece herhalde tarım da değil değil mi yani bunun içinde teknoloji de var değil, dalık avcılığı da var akıllı kahve makinesi da de var değil çok var işte sen fonbulucu.com'a giriyorsun oradaki o girişimleri görüyorsun işte senin aklına yatana göre e, sen fonluyorsun onu sen de fonluyorsun yani ben o zaman girebilir miyim şu an sen kuş konmaza kesin gir bence zaten yani. Hayır şu an sonluca konuma girip bir araştırsam diyorum. Şu anda yayında olduğumuz için. E sen konuşsan. Yayın bittikten sonra araştırırız. Tam. Yani platforma git ama ne güzel. Ooo süper.